Merhaba. Bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. İngiliz sarmaşığı ya da Latince adıyla Hedera helix, sarmaşık filler yani Araliaceae ailesinden herdem yeşil, tırmanıcı ve sürünücü bir sarmaşık türüdür. Ana vatanı Avrupa ve Batı Asya olan bu sarmaşığın doğal olarak yetişen 3 türü varken kültüre alınmış çok sayıda melezik olur. Onun için hem sevilen hem de nefret edilen bir sarmaşık türü desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Nedenlerini az sonra anlatacağım. Ona duvar sarmaşığı diyen de var, orman sarmaşığı diyen de. Aslına bakılırsa her ikisi de doğru. Orman yürüyüşlerimde de en sık rastladığım ve göze hoş görünen sarmaşık türlerinden biridir kendisi. Yaşadığım bölgedeki ağaçların genellikle İngiliz sarmaşığından yapılmış yeşil dilisileri var. Hatta gövdelerini görebildiğiniz tek ağaç türü eteklerine hiçbir bitkinin yetişmesine izin vermeyen çam türleridir. Eğer ormanlara yolunuz pek düşmüyorsa onu bahçe duvarlarını ya da binaların cephelerini kaplarken de görebilirsiniz. Genellikle çıplak ve soğuk görünümlü duvarlar ya da bina cepheleri göze hoş görünmesi için bu bitkiyle kaplanır. Öyle ki İngiliz tarmaşığı 20 ile 30 metre kadar uzayabilir. Parlak olmayan, koyu renkli ve girintili çıkıntılı yüzeylere tutulmayı sever. Özellikle de doğrudan güneş almadığı nemli ve gölgeli alanları daha çok sever. Doğrudan güneş alan yerlerde güçlü tırmanma yeteneklerini kaybeder ve kışın kurumaya meyilli olur. İkei yüzeylerin bulunmadığı yerlerde ise onu yer örtücü olarak görebilirsiniz. Bina duvarlarını kapladığında ise yazın serinlik verirken kışın da içerideki sıcaklığın korunmasına yardımcı olur. Hatta toprağın nemini alması ve sert doğa şartlarından binayı koruması nedeniyle bunu önerenler bile var. Fakat bu kararı verirken iyi düşünmelisiniz. Çünkü bu sarmaşığı yuva haline getiren ve evinizde görmeyi pek istemeyeceğimiz bazı canlılarla yakın ilişkiler kurma şansımız da var. Örneğin farelerden ve örümceklerden korkuyorsanız birkaç kez daha düşünün. Ayrıca sonradan sarmaşıktan kurtulmaya karar verseniz bile bu çok zor olabilir. Çünkü yakından baktığınızda İngiliz sarmaşığı ahtapot vantuzlarına benzeyen küçük kökleriyle dikey yüzeylere tutunabiliyor ve kökünden kesmediğimiz sürece de ondan kurtulma şansımız pek yok. Düzen Amerika'nın batı kıyılarında Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da istilacı ot statüsüne girdiği için yetiştirilmesi ve satışı kesinlikle yasaktır. Genç ağaçların gelişimini engelledikleri ve hatta ağacın gövdesine fazla yük bindirdikleri için devrilmesine neden oldukları da söylenir. Ben de ormanda bazen gövdesi hiç de kalın olmayan sarmaşık ve kaplı ağaçların devrilmiş olduğunu görüyordum. Ağaçlar devrilirken diğer sağlıklı ağaçlara da zarar verebiliyor veya onlara yaslanarak bir domino etkisi yaratıp devrilmelerine yol açabiliyorlar. İngiliz sarmaşığı sonbaharda yeşilimsi sarı çiçeklerini sergilerken kış sonuna doğru morumsu siyah meyvalarını oluşturur. Bu çiçekler ve meyveler ise 70 farklı böcek türüne ve 16 farklı kuş türüne yiyeceğin az bulunduğu sonbahar ve kış döneminde besin kaynağı olduğundan aslında önemli bir bitirmiş. Tohumları da meyvelerini yiyen kuşlar sayesinde yayılır. Videoları takip eden bitki dostları iyi bilirler. Kronik bronşitim nedeniyle tanıttığım bitkilerin bronşta bir faydası varsa bundan da mutlaka bahsederim. Hedera helix de bu tür özellikleri olan bitkilerden biridir. Eski insanlar öksürüğü kesmek ve soğuk aldığını tedavi etmek için onun aslında zehirli olan yaprak ve meyvelerini çiğnerlermiş. Zehirli dediğime bakmayın tüm ilaçlar zehirdir. Önemli olan ise dozdur. Örneğin ben de korona geçirdiğim dönemde Hedera helix'ten yapılan doğal bir öksürük şutu kullandım bir bilgi olarak Hedra Helix yaprakları havuca yani daucus carota'ya alerjisi olan kişilerde alerjiye yol açabilir. Bunun nedeni ise havuçta da bulunan ve Falkarinol adı verilen bir maddedir. Yaz-kış yemyeşil görünen yapraklarının iç mekan havasını temizleme özelliği nedeniyle saksıda süs bitkisi olarak da yetiştirilir ama bu muhtemelen daha küçük yapraklı bu çeşitleri için geçerlidir. Aslında bakarsanız onların en güzel görünükleri yer orman ama uslu durdukları sürece. Bu sarmaşık ile ilgili ilginç inanışlar ise şu şekildedir. Antik Yunan döneminde Hedera Felix, Neşenin Perisi Thalya'nın simgesi olarak görülür, şarap ve bağcılık tanrısı Dionysos'a ithaf edilen şerneklerde kullanılmış. Hatta şerneklerde kullanılan sarmaşık sarılı direk ingesi, tarihin ilk meyhanelerinde kullanılan bir sembol halini almış. Çünkü aynı zamanda sarmaşığın sarhoşluğu önlediğine de inanıyormuş antik Yunanlar. Hristiyanlıktan sonra ortaya çıkan bir başka inanışa göre ise, Yeni yıl harifesinde bir kapsülün içine konulan bir sarmaşık dalı 12 gün süreyle bu suda bekletilirmiş. Eğer sarmaşık dalı tazeliğini korursa gelecek yılın iyi bir yıl olacağına inanılırmış. Ve eski bir inanışa göre de evinizin dış cephesini bu sarmaşıkla kaplarsanız eviniz büyüden ve cadılardan korunulmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitkisevere ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın.